Allah Allah. Allah Allah. Ben de ben de yok oğlum. <gülüyor> Sana <Saracan gülüyor> basmayacağım oğlum <gülüyor> Basmazsan sikerim. Bak ba, gel burada var gel. Arkanda var amele. Amına. Yedim pam Gel kanka gel kanka dinle. Gel. <gülüyor> geliyor oraya doğru. Ya kıp, bırak kimer, ya, kıp, bırak ya bırak adamı bırak adamı alsın ya. Damla, damla, damla. <gülüyor> Oha, Anlamak, Ay, ya. Kamu. Kamu. Ulan, ne kadar güzelsin yetmiş. Ezik. Ayim oğlum ya. Kabuk. Bak bunu mani mani mani. Vermeyim nasıl ben bak var Oha, sıfır <gülüyor> para ya. Aman okuyum biraz para vereyim İlk Gel kanka kankam. ben veriyim Neredesin? Gel barbo Buyum buyum bak dutluyum Tamam arkandayım arkanda gel ha. Bana bir para versene Ver lan bana, bana. Kanka, bana. <gülüyor> lan para Kanka var bak Lan burada da ver lan İp ne bende yok ben kimseyi vuramadım yani. salak Barbo bir çık Şimdiden 25 lazım 25 25 o <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? neredesin? neredesin? onu. Param. Şey. İbne oğlum, çekilseydi ya. verecektim çekil. <gülüyor> Göt nese o kafayı? Sakin ol bak. Hiç yat kalksın. Ya ne var bunun? Ne biliyorum onu? Tanrım. Ya ne var? Kafama sığmıyor. Ticket orada kaldı. Bu preni gidik küçük küçük oldu arkadaşlar. Doğuk şu bunlar. Tanrım. Ben eminim. Power those breaker boxes back 4 şarjıyorum 3 katı kaça eder? Marbo kopuyor musun kanki? 12 değil mi? 10 lap arkadan geliyor yapacak. İyi sen vur o zaman ben izliyorum. Şurada oturuyor. Tamam kanki. Buradayım. Veriyorumsun bak tekaz veriyorum hele Hayret sarılı gelmedi. Gelecek şunu koy. Şunu ağzına koyayım geldi. Nerede bu? Nerede? Nerede? Ana sigirim bana geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Patlattım be, can ben. Can basın, can basın. Yakup'a sahip ben çıkın. Ya ya. Ya. Yakup, Yakup <gülüyor> <gülüyor> öldü. Bana sahip çıkın. Öleceğim ona koyacağım. Öleceğim. Öleceğim. Dur, can sana ya oğlum bağırıyor gene Can basın bana Bir dakika bakacağım Bir, Bir dakika, dakika bakacağım Ama lakin öyle değil Bana, bana tecavüz ediyorlar Bana Kıçımla kimo can basma <gülüyor> gel can, gel arkaya gel arkaya gel arkaya gel arkaya gel arkaya gel arkaya abi abi ne ya oğlum laplo şey var Belaks örümdükler başka bela ya Ölümdükler onlar bir zaman insanlar çizgin konuş. Barbon'un amca ol onlar ya Barbon'un akrabası. <gülüyor> Abi şöyle şey bir türler yapmıyız oda ya Allah <gülüyor> Beyler 100 lira varsa çok maçbule geçer Allah rızası için O cami şey kapısında dilenenler gibisin Hıhahahah <gülüyor> Onu ben biliyordum zaten Peki ben şurdayım çıkıncağıma ölüyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Still do I look like Allah'ını selam bakın şu hareket eden benim. Allah'ını selam 100 lira böyle. Lan bana versene bir 200 300 lira. Tamam. Bana 300 ver. Hadi gel. Tamam seni <gülüyor> Dedeye sahip çıkın Sadece sahip çıkalım. <Gülüyor> evet tabii <bezeye> ya sahip <Gülüyor> çıkalım kaldırdım dedi. Kimi vurdu mu da? tamam. Bak, <selamlar Gülüyor> Gördün mü kanka? Kimi nasıl diyor baba ya. yani, Karın Adam kamu. gel. Beyler arkadan kamu. Neden <Gülüyor> bu? arkayı ben koruyorum. Yılan kızar. Testere var. Parçaladım. Dedeyi yani sen yani. çıkın beraber. Dede ev basın. cenaz oluyor. Aha yedek çam dede. Böyle ilk 3 kişi de armor var. Bunu düzgün kullanalım. Dede dede canlaymayı unutmayın. Beyler dinleniyor dinleniyor Kendimi bolsun sette zannediyor Beyler hayalet geliyor canmasın basın beyler dedi ya Vurma para ya vurma vurma işte Sarı sarı sarı sarı sarı, sarı. Niye vuruş tutar yine? Lan sarıya giriyor, sarıya, sarıya, sarıya. lan, oğlum neredesin? Dedeler, Bak. Dedeye, dedeye, dedeye. dede. Dedeye, dedeye. Bir yerim var arkamda yine. abi, arka sol Abi biliyorum. öne, öne yardım, öne yardım, öne. Biliyorum. Testere, testere, testere Can amına. Gençler canım. Tamam tamam geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz, dayan. Bileceğim mi sinirlerde bileceğim. Baska baska bir hali oldum zaten anlatıyorum. Sarı... Tamam. Sarı el bombası tam. Sarı el bombası. Benim el bombam bitti. Oha oha oha. Of. Çok güzel. Be. Can bas. Adamsınız. çok güzel. Evet beyler, ak kaldı daha gayet. Uzaktakini vur. Nereye sahipsin be deye? Let's copy. Şeri dikkat, şeri dikkat. Dumbster güzel. Çabuk, çabuk mu? Çabuk, çabuk. çabuk. Canmasın beyler unutmayın Yardım Vardım ayarı benimle ya Valla Sanki Bunun var mı <gülüyor> Barbuya şey var Lan dur vereyim hadi acıdan Yok vermiyor Ya var yok niye sniper aldın gözünü çevirdin Kim? Ya gene sniper mı <gülüyor> <gülüyor> Ya aman atayım Adam keskin iç yalnız ya çılgın aman atayım Noktası şöktü herkese <gülüyor> Sikilecek Bak ya. ya Sarı. Oha, oha. bir gol bir. Et. Bu ne? Neyse ne? sarının ilk takada gelmesi iyi oldu. Yani. Gol kaput mu oynuyor lan? Oğlum adamın yanında hiç kimse görmüyor mu? Aha! canmasın canmasın dedi evet, sen çıkın. koruyorum koruyorum be dede can bakın lütfen <gülüyor> oğlum hangi hayvan küfredi arkada beyler dede canmasın dedi unutmayın <gülüyor> dede de ölecekli herhalde onun <gülüyor> kendi kendine de dalgalı gibi <gülüyor> hmm bir ayağıtuk daha ya baksana batışla, baksana baksana bak barbo görünmezlerden netlete diyokum barbo ver de ya yere gel pompa. <gülüyor> <gülüyor> ver ekstra yuk ver et diye vermiyor ekstra <gülüyor> yuk amanlaha can verin dedeye can verin aklınıza geldim ben Still do I look like I'm geliyor. Delayja User Dedeye -de site çıkalım. a her şey. Ne? Aa 12 var bari. Şimdi barbi altın taşı çok yavaş koştu. Dönün ver. Birimiz iyi koruyacağız. Gelin hadi yürüyün. İlk, İlk önce 3'e. Gelin çekin uçakları buradan buradan buradan. Hol, kaçır. Safe'e gidiyoruz. Gelin buradan. Deyler, deyler, gel gel gel. Koruyacağım seni gel. Bak kızım. Devam et. Devam et Amcaoğlu. Doğru beni, testlere, testlere yürü, arkamda, arkamda. Zomya takılmayın, Abi hadi çok takıldık hadi. Hadi. Buradan, taraftan. Çekin, bıçakları çek Bir şey olmaz, korkma. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, Korkma'mdan ya. Abi çekin bıçakları. Beyler koş, koş, koş, çek bıçağ, koş. Koş, davay, davay, Davay, davay, davay, davay, davay. bu sıra. Aa, şarjör var, azdan mı, hayır ama. Hangi? Alma, Aman, o, what what? <gülüyor> Gençler o kutuları. Çözüyorsunuz, kitlemiyorsunuz ona. Orta, orta tuşlar, değil mi? Evet. <gülüyor> birisi birisi direkt Safe 2'ye gitsin. Safe 2'ye gitsin birisi direkt. <gülüyor> gidiyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Daha yolda şarj. Bana geliyorlar, bana geliyorlar, bana geliyorlar. Ol, ayrılmayın, ayrılmayın. Sırtınızı aç. Ayrılmayın. Ben yavaş koy gidiyorum şu an. Barbo koruyorum ben seni. Barbo koruyorum ben seni. Orta var barba, orta orta Seyfik'i, toplan hepiniz Seyfik'de, Seyfik'de toplanın Devam et, devam et Beyler etraf duruyorlar bunları... Vuruyorlar bana, vuruyorlar, vuruyorlar Sağ ol, vuruyor Oğlum alamadınız mı? Haydi beyler çok oyalan Çok oyalan ya, gene Oğlum ulan, ya, ben yaptım onu, aşılmadı ya Beyler haydi Sarı geldi, sarı geldi, sarı, sarı, sarı teşekkür Tamam bu sarıyı hallettik Şuna can verin, şuna can verin hemen Bir tane daha Abi şu altını alsanız. Abi alamıyorum ya, ya. Koruyun beyler, koruyun ben de diyeceğim. Herkes, herkese amaya çalışsın. Herkes amaya çalışsın, çok soruyun. Heh heh, al, aldık, tamam. Sey. Yürüyün. Koruyun beni, koruyun beni, bak yavaş koşuyorsun, yanınıza gezeyim beyler. Tamam, koruyorum ben ya. Hem kalmadı, bir emman alayım. Haydi beyler ya. Oyalanmayın zombilerle, zombiler oyalanmayın abi. Şu mermiyi bana bırakın, mermiyi bana Tamam, rot koyayım benim koyayım. Jambas strateji ya ölecek. Senin de 1. Alan abi alın şunu. Çabuk çabuk çabuk çabuk. Kimse Ay, alsın ben. şunu. Açıyorum ben. Aç şunu hadi. Sarı 76 50 43 30. 12. Soru ya yani. Açtım beyler. Vurun şunu testler. Arka ya Arkaya ya. Kahana yardım. Kahana yardım. Lan kahana yardım. Vur şunu da. Kahana uzak çık. Kahana uzak çık. Eyvallah. Altına alın yerden altına. Alacağım bir dakika. Alacağım bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Oğlum oranı çık. ya. Aldın lan şu anda, koruyun beni beyler. Can bak kendine. Lan altına da almadın. Oğlum save 1'i alsanız lan. Sen de şu altını. var. açtım olur. ben beyler ben de var. Barba alsana şu altına. Barba yani. altına. ben pikim dur oğlum sen niye abi abi aldık biz, Aldı Tamam hadi koşun koşun koşun koşun. koşun. Kaan'ı takip edin. Kaan'ı takip edin. Birer arkada kaldım bir Can basın Hı? can basın. Gel Barbo'ya can basın. Barbo. Zombilerle tamam. uğraşma abi zombilerle uğraş. Sadece önünüzü temizleyin. Arkanıza bakıyorum çok kalabalık değil şu an. Gidin basın. Arkanızda bir şey yok. Barbo'ya can basın abi. Tamam. Barbo. Olduğun yani bir can Barbo'ya. Tamam bastık. Beyler kız var kız var arkaya dikkat, arkaya dikkat arkaya dikkat arkaya dikkat arkaya dikkat Beyler kızı aldın mı? Kaan'a yardım Kaan'a yardım Kaan'ın yanına gidin Kaan'ın yanına Emmo oh be emmo emmo emmo Hadi hadi gelin hadi hadi, hadi, hadi sen Sen git o taraftan girelim, git, git o taraftan Kaan o taraftan git Testere Barbo'ya yardım Barbo'ya yardım Barbo'ya yardım Barbo'ya Nerede nerede nerede? Arkana var Can bası var Bomba at oraya. bomba var mı? Güzel Haa adamsın çok güzel. Berkay gel, gel. gel. Geler koşun bıça alın koşun Berkay arkanda Berkay arkanda Berkay arkanda Sarı sarı sarı sarı Sarı beyler sarı sarı sarı Bırakın sarı. altınları bırakın abi olabildiğince çok Gel Berkay gel Hadi gel, abi Çabuk gel Alın s**im Geliyorum geliyorum bir dakika geliyorum Sarı beyler sarı Onu kızdırmadan Ah oh, kaç kaç adam kaç öldü Berkay nereye dolaştın be Abi ben ne Çok yapayım Allah'ını seversen ne yapayım ya Ayakos Çok dolaştın ya oh, Orda da büyük <gülüyor> neye bakacaktım ne la göre Anlıyor ki bu ne bele <gülüyor> Arkada arkada Ya birazın ya. iki adım kalmıştı ya. O da arkada heroymuş. Bas, hepsi geliyor ona kayın. Biraz mesafe aç ondan sonra, ondan sonra. Bum. Öldü mü lan? Sarı öldü. Ölmedi, ölmedi. Öldü ölmedi. Mı? Geliyor, <gülüyor> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Oğlum vur lan, vur lan, vur. Lan vur lan. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Oğlum arkanı dön de vur şuna. Kaan'ın koşuyor bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Kaan, sen öldürürsün kan, öldürürsün kan. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Arkanda <gülüyor> kan, kan çok iyi bir şey oğlum can. Lan Oğlum yapma ya. Oo, lan,